Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda biliyorsunuz ki yaz geldi de gidiyor bile, ortasına geldik artık. Yazın. Kilo vermenize yardımcı olacak. Eğer ki bedeninizi sevmiyorsanız, seviyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Bu konuda kesinlikle hassasım. Eğer ki bedeninizden ve kilonuzdan mutluysanız kiminle dediğini aldış etmeyin. Ama eğer ki ben kilo vermek istiyorum sevde, çok şişliyim var, çok ödemim var diyorsanız sizlere kendi tecrübelerimden de yola çıkarak birkaç tane ödem atan besini önereceğim. Şimdi hazırsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle ödem ne? Şimdi ona bir değinelim. Ödem vücudunuzda suyun tutunması arkadaşlar. Bu şundan kaynaklı olabilir. Bir ilaç kullanıyorsanız o yapabilir. Eğer ki az su tüketiyorsanız ve su atılımı fazlaysa o sebepten dolayı olabilir. İşte efendime söyleyeyim eğer ki bağırsaklarınızda bir problem varsa bundan kaynaklı olabilir. Hani mesela ben kendi adıma konuşayım. Dün diyetçilerime gittim bir kilo yağdan vermişim ama bir kilo sudan almışım yani ödem var vücudumda. İşte ben de kendim uygulayacağım ve size de tavsiye edeceğim ödem attırıcı besinlerle geldim. Hemen videoya başlayalım. Bu besinlerden ilki yoğurt. Biliyorsunuz ki yoğurdun içinde çok fazla yararlı probiyotik var ve yararlı probiyotiklerde vücudunuzdan ödemi atmanıza yardımcı oluyor. Peki yoğurdu nasıl yiyelim? Kahvaltı tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde akşam yemeğinde ama uzmanlar şunu tavsiye ediyor. Sabah aç karnına ya yani hiçbir şey yemeden bir kase yağsız yoğurt yemeniz ödem atmanıza yardımcı olacak. Geldim 2 numaraya. 2 numarayı bence hepiniz duydunuz ananas. Yani ananası hiç yemeyenler böyle bir n -n falan yapıyor ama gerçekten tadı güzel arkadaşlar. Ve ananasla yapılan bir sürü detoks içeceği var. Neden? Çünkü ananas ödem atmada ilk sıralarda geliyor ve ananasın avantajı şu ki ananası her mevsimde bulabiliyorsunuz. Tabii ki fiyatlarda değişiklik olabilir ama ananası direkt de tüketebilirsiniz. Bu arada ananas ödem atıyor dedik ama 10 tane falan yemeyin arkadaşlar. Yani bir halka dilim olacak şekilde falan. Ya da bununla çok güzel detoks suları hazırlayabilirsiniz. İlerleyen videolarımızda da sizlere çeşitli detoks suları tarifi vereceğiz. Bir diğeri ise kivi. Kivi biliyorsunuz ki içinde çok fazla C vitamini bulunduran bir meyve. E tadı da güzel. Her mevsim bulamasak da kivi de bulduğumuzda tüketmeliyiz. Çünkü neden? Şu yüzden içinde pektin maddesi var ve pektin maddesi vücudunuzdaki toksinleri temizliyor. Gerçekten çok önemli. Bu arada kivi ile yapılan detoks suları da var. Onların tariflerini araştırabilirsiniz. Biz Mavi Kadın'ın web sitesinde de zaman zaman bu tarz e, detoks suyu tarifleri paylaşıyoruz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi geldim yeşillere. Yeşiller diyorum ama bunlar tabii ki maydanoz ve salatalık. Maydanozun ne kadar ödem attırıcı olduğunu bilmeyen yoktur bence. Böyle alın demet demet yiyin yani arkadaşlar. O kadar iyi. C vitamini çok fazla ama vücuttan en iyi ödem attıran kesinlikle besinlerden biri maydanoz. Hatta uzmanlar diyor ki sabah yediğiniz yarım kase maydanoz güne iyi başlamanızı ve vücudunuzun ödem tutmasını engelleyecektir. Bu yüzden bence kesinlikle hayatınızda maydanoza yer ayırın. Maydanoza duygusal bir bağ kurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve diğerine geçiyorum. Zaten bahsetmiştim salatalık. Çünkü salatalığın içinde çok fazla su var ve bu durumda hem vücudumuzun su ihtiyacını karşılıyor hem de aynı şekilde vücudumuzdan ödem attırıyor ve midemizde rahatlatıyor. Bu bilgi de bulunsun. Videonun sonuna geldik. Ben şu an sizlere sözlü olarak anlattım ama bir gün gelecek ki, ki yakın bir zamanda uzmanlarımızla birlikte burada sizlere detoksları hazırlayacağız ve tavsiyeler vereceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Mavi Kadın'ın videolarını kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.